Gel burulamadık. Abi şimdi yazayım Kaçık, kaçık bana. İkiden yemeyeceğiz. Direkt gidiyor ya. Bebek bekliyorum Bebek. Gidiyorum abi. Bebek bekliyorum Bebek. Bebek bekliyorum Bebek. Bebek bekliyorum Bebek. Bebek oturuyor? He? Üst, üstünde yazıyor. <gülüyor> Rabbi geri ses veriyor. Seydi geri ses veriyor.